bural tolkun üzerinden bir hafta geçti ve bugün itibariyle yeni sezonda başladı öncelikle kanala abone olmayı unutmayın 500 abone olmamıza çok az kaldı ilk olarak güncelleme değerlendirmesi yapayım güncelleme yine para yatırmayan oyuncular için güzel değildi oyun gittikçe sönmeye başladığını zaten söylemiştim ben bile ilk defa bu sezonun Bral pesini almayacağım oyun yavaş yavaş ölüyor ama umurlarında değil çünkü umurlarında olan sadece benim videolarım. Sızıntı videolarımdan iki tanesine ihtar atmışlar, bu yüzden o videolar silindi. Bunlardan birisi de en son attığım video. Bundan dolayı video gelirse eğer, daha safe, daha ihtar yemeyecek türden videolar olacak. Bir de eğer sızıntı videosu falan atarsam silinmeden izlemek için kanala abone olun ki anında önünüze çıksın. Bugünlük bu kadar. Yakın zamanda yeni sızıntılarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.